Uşak Seramik, sivil toplum programını sunar. Tüm iletişim... ...ve Medya Federasyonu Başkanı Şakir Güral, sivil toplum programımızın konuğu. Şakir Başkanım merhaba. Merhabalar. Efendim sesimi alabiliyor musunuz? Alıyorum, gayet iyi alıyorum. Öncelikle nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizlerin <gülüyor> ve Uşak TV izleyicilerinin... ...ve Uşak TV üzerinden Anadolu yayın platformundan. Evet. Bu programı izleyen tüm izleyicilerin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutluyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sizinle daha önce yayın yapmadık şiir rica edeceğim sizden. Şimdi izleyicilerimize kendinizi kısaca bir tanıtmanızı rica edeceğim. Akabinde programımıza başlayalım. Tabii memnuniyetle. Ben Ünye doğumluyum. 1981 yılından bu yana e, muhabirlikle başladığım gazetelik mesleğini e, mesleğimizin çeşitli kademelerinde görev yaparak sürdürdüm, sürdürüyorum. Şimdi de e, Tüm iletişim ve Medya Federasyonu, aynı zamanda Tüm iletişim ve Medya Federasyonu'nda bağlı olduğu e, İnternet Medya Bilişim Federasyonu e, Dijital Medya Federasyonu Türk Dünyası Gazetel Medya Federasyonu ile beraber kurulmuş olan Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu kısa adıyla Avukon'un da başkanlığını yürütüyorum. Evet. Ee, çok teşekkür ederim başkanım. Sizin sesiniz az geliyor. Reci'deki arkadaşımdan rica edeceğim sesinizi yükseltmenizi. Ee, başkanım şunu soracağım. 3 Mayıs basın özgürlüğü gününde ülkemizde basının durumu nedir? Sizden dinlemek istiyoruz. Tabii memnuniyetle ee, maalesef bu soruya çok iç açıcı cevap veremeyeceğim ama cevaplamaya çalışayım. 3 Mayıs e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1993 yılında e, aldığı karar ile tüm dünyada basın özgürlüğü günü olarak kutlanmaktadır. Tabi e, tüm dünyada kutlanırken Türkiye'de de e, Türkiye'de basın özgürlüğü günü kutlayan ülkeler arasında yer almaktadır. E, evet. Ben e, konuşmamın başında da söylediğim gibi yani 1981 yılından bu yana. 1982 yılından bu yana gazetecilik yapıyorum ve bu, bu yıl mesleğimde 41. yılım. Ben olduğu kadar, bu 3 Mayıs'ta olduğu kadar zor bir medya özgürlükler açısından zor ve kötü bir dönem yaşamadım diyeyim. Maalesef Türkiye'de Çalışan Gazeteler Günü var. 24 Temmuz Basın Bayramı var. O günleri de kutluyoruz ama e, Merkezi Ankara'da bulunan Gazeteler Cemiyeti'nin 2022 yılı e, raporu yayınlandı. 43 gazeteci hapiste 78 gazeteci 2022 yılında gözaltına alındı. E, 61 gazeteci saldırıya uğradı. Bir gazeteci de e, öldürüldü. E, yani yani e, medyanın gerçekten son derece baskı altında olduğu, özgürlüklerinin tutuklandığı bir yıl ve bir dönem yaşıyoruz. Evet. Peki başkanım, e, Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün hazırladığı 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye geçen yıla göre 16 sıra gerileyerek 180 ülke içerisinde 165. sırada yer aldı. Bu konuda neler söylersiniz? E, e, tabii e, şöyle söyleyeyim, e, tabii bu gerçekten Türkiye açısından işler e, acısı bir durum e, yani az önce de söylediğim gibi Yani onlarca gazetecinin Gözaltına alındığı Tutuklandığı Bir şekilde baskı altında tutulduğu bir Dönem yaşıyoruz Yani bu iktidar Gücü sever Ve Güçte Mutlak hakimiyeti Getirir Şu anda Türkiye'de böyle bir dönem Yaşıyoruz Şimdi 1990'lı yılların başında özel radyo ve televizyonlar yayına girdiği zaman ben özel radyo ve televizyon yayıncılığına başladım. Yani 1990'da gazete mi kurdum? 92'de radyoyu kurdum, 93'te televizyonu kurdum. İşte 2006'da uydudan yayın yapan bir televizyon kurdum. 2010'da TRT'de e, program yayıncılığı, e, program yapmaya başladım. Orada yaklaşık 5 yıl program yaptım. Şimdi, dahil e, e, karşı yaptığımız eleştirileri ya da yaptığımız özgür yayınların bugün maalesef e, onda birini yapma şansımız yok. Yapamıyoruz. Ee, evet. Yani rütük, rütük iktidara yakın gördüğü medyaya e, neredeyse hiç idari ve e, para cezası uygulamazken e, alternatif olarak gördüğü medyaya e, anormal e, derecede cezalar uyguladı ve uyguluyor. İktidara yakın televizyon kanallarının e, yüzlerce e, milyon liralık e, ...kamu kaynaklı... E, ...reklamları varken... ...kamu kaynaklı reklamları kullanırken... ...yani oradan... E, ...milyonlarca lira para alırken... ...muhalif televizyon... E, ...muhalif olarak görülen... ...televizyon kanalları... ...neredeyse... ...kaynaklarını hiç kullanamıyor. Yenel radyo ve televizyonlar... ...kuturdukları e, günden... ...bugüne kadar... E, ...kamu ilan ve reklam desteğinden... ...hep mahrum bırakıldı. E, iktidar, e, televizyonlar... E, ...iktidara yakın... E, ...televizyonlar, yaygın... ...medya, e, işte... ...bütün... E, ...kamu kaynaklarını... ...kullanma imkanlarına... ...sahip oldular. Evet. E, yani genel medya... E, ...iktidar eliyle... ...adeta yok edildi. Bu... E, ...20 yıllık süreç içerisinde. Gerçekten... Evet. Ee, hani e, 1990'lı yıllarla e, e, yılı, e, 2010 da yani o 20 yıllık dönemi e, bu e, özgür medya açısından göreceli olarak iyi kabul edebiliriz. Ama son 10 yılı, 13 yılı medyanın gerçekten e, artık özgürlüklerinin rafa kaldırıldığı zor bir e, dönem yaşıyoruz. Evet Şakir Bey şunu yani, sormak istiyorum. Şimdi medya dördüncü, evet. büyü, dördüncü büyük güç olarak biliniyor. Yasama, yürütme, yargı ve medya. Acaba şu zamanlarda dördüncü büyük güç değil mi? Diğer sıralamada mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, medya... E, Çünkü siyasi yani güç medya, önüne geçti diyebilir miyiz bu konuda? E, ne zamandır medya? Yani yasama, yürütme... Yargının ayrı ayrı olduğu yani kuvvetler ayrılığının olduğu bir zamanda medyada dördüncü güç olarak kabul edilir. Yasama yürütme yargıdan sonra medya evet. dördüncü güç olarak kabul edilebilir. Yani bu kuvvetler ayrılığının demokrasinin gerçekten uygulandığı bir yönetim şeklinde olur. Bugün yasama yürütme yargı maalesef kuvvetler ayrılığı değil. Kuvvetler Birliği ile yönetilir hale geldi. Dolayısıyla medyanın da burada e, bir e, denetleme e, görevi e, ortadan kalkmış oldu. Yani evet. siz işte e, iktidarla ilgili, yasamayla ilgili, yürütmeyle ilgili, e, işte e, adaletle ilgili konularda ya da yerel yönetimlerle ilgili konularda yaptığınız haberlerle Şeffaflığı sağlarsınız, Denet, denetimin e, o, meydana gelmesini sağlarsınız. Ama Kuvvetler Birliği'nin olduğu bir yerde medyaya bu kadar baskı uygulanırken medyanın bu görevlerini özgür bir şekilde yapması mümkün değil. Mümkün olmadığı noktalarda evet. da artık medyanın gücü kalması evet. Evet zannediyorum şunu anlayabiliyoruz buradan şunu söyleyebiliriz yasama yürütme yargı demokratik olmayan güçlerin tekelinde diyebiliriz galiba. Yani şöyle yani demokrat demok, ya bir güç öyle bir güç tekelinde olduğunu söylemek belki çok doğru olmaz ama şöyle evet. söyleyeyim, yani yasama yürüt yürütme yargı art genetlenebilir değil şeffaf değil. Yani evet. medya bu denetleme ve e, haber yapma özgürlüğünden mahrum olduğu müddetçe e, bu e, bu baskı maalesef e, kalkmaz. Yani bu bir, birbirini dengeleyen bir olay. Peki şunu sormak istiyorum başkanım geleneksel medya e, geride kaldı şu an yeni medya gündemimizde internet haberciliği internet gazeteciliği gündemimizde ben tam bu noktada şunu sormak istiyorum size şimdi hani geleneksel medyada yazılı basın vardı gazete vardı şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni medya e, günümüzde. Tam bu noktada internet gazeteciliği yani sosyal medya haberciliği aktif ve artık eski gazete tirajları değil de internet haberciliği noktasında abonelik üzerinden e, gazeteciler ve okur arasındaki iletişim sağlanılabiliyor. Şunu sormak istiyorum şimdi sokakta markette orada burada gazete bulamıyoruz ama gazete hani bir kültürü vardı gazete okumanın bir, hani bir tadı lezzeti vardı gazete okumak bir keyifliydi en azından ama şu zamanlarda gazete satılmıyor. ...yazılı basın çok çok geride kaldı. Sizce de tadında da olması gerekmez mi? Yani gazeteler tabii internet gazeteciliği erişim açısından da... E, ...teknolojik açıdan da çok daha sağlıklı. Tabii sağlıksız olduğu noktalar da var. Yalan haberin daha hızlı yayıldığı, yanlış bilginin daha hızlı yayıldığı durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz ama... ...ben gazete kısmını sormak istiyorum. Gazeteleri özlüyor musunuz? Tabii yani bir, bir alışkanlık var, bir gelenek var. Ee, o, o gazeteyi ele alıp okumak, o mürekkebin kokusunu almak, hele gazete çıkaran birisi olarak o nostaljiyi evet. yaşamak gerçekten çok güzel bir duygu. Ee, ama tabii teknoloji de gelişiyor, değişiyor. Ee, bu gelişmişlik ve değişiklik içerisinde değişim içerisinde e, yani nasıl ki e, radyolar vardı, televizyonlar çıktı, radyolar kaybolmadı. işlemini sürdürüyor. Televizyonlar vardı. İnternet çıktı. İşte hem görsel anlamda hem yazılı anlamda her sesli anlamda yayınlar yapmaya başladılar. Televizyonlar işlevlerini sürdürüyor. Radyolar işlevlerini sürdürüyor. Gazeteler işlevlerini sürdürüyor. Şimdi dijital medya çıktı. Bunlara dijital medyada eklendi. Yani e, yayın mecraları çoğaldı. Ama hiçbiri, hiçbiri aslında işlevini yitirmedi. Evet. Bu yitirmeyecektir. De. Yani e, basılı gazetelerin yeri ayrı, radyoların yeri ayrı, televizyonların yeri ayrı, internet yayınlarının yeri ayrı, e, dijital mecraların yeri apayrı. Ama birisi bugün her yeni teknoloji çıktıkça e, eskisi belki biraz daha geri planda kalabiliyor ama hiç hiçbir zaman e, yazılı e, e, medya e, şeyini önemini kaybetmez. Belki e, hani okurlar azalabilir, e, tirajlar azalabilir. Ama hiçbir zaman değerini ve önemini kaybetmez. Evet. Peki şunu sormak istiyorum başkan, demokrasi tır tır ve haklar açısından bakıldığında basının önemi nedir? Şöyle söyleyeyim, e, yani özgürlük özgürlüğü bir ülkede gazetecilerin haber yapma, yazma, yayınlama ve görüş bildirme haklarının korunmasıdır. Bu haklar gazetecilerin haber kaynaklarına erişimlerini ve kamuoyunun doğru, doğru bilgilendirmesini sağlar. Basın özgürlüğü aynı zamanda ifade özgürlüğünün bir parçasıdır ve bu nedenle temel insan haklarından biridir. Basın özgürlüğü, evrensel insan hakları beyannamesi, Avrupa insan Hakları Sözleşmesi gibi ya da Türkiye Cumhuriyeti, bununla beraber Türkiye Cumhuriyeti anayasasında teminat altına alınmıştır. Basın özgürlüğü bir ülkenin temel unsurlarından, yani demokrasinin temel unsurlarından bir tanesidir. Çünkü gazeteciler, basın halkın bilinçli bir şekilde e, oy kullanmasını e, e, sağlarlar. Yani be, bilinçli bir şekilde oy kullanabilmek için e, özgür e, habere ulaşmaları gerekir. Bağımsız habere ulaşmaları gerekir. Ve işte demokrasi de onların e, gerçekten e, her yönüyle bilgilen bilgilenmiş bir şekilde e, oy kullanmaları ile tecelli eder. Şimdi 14 Mayıs'ta e, sandık başına gideceğiz. E, milletvekilliği için, cumhur, Cumhurbaşkanlığı için oy kullanacağız. Bakıyoruz Türkiye'de basın iki ayrılmış. Basının şu anda e, %90'ı, 95'i iktidarın kontrolünde e, bir noktaya gelmiş. E, %5'i %10'u muhalif olarak tabir edilen iktidarın kontrolü dışında bir yayın yapabiliyor. Şimdi burada büyük bir dengesizlik var. Böyle bir ortamda halkın doğru bilgilenmesi, doğru bilgilendirilmesi mümkün değil ve demokrasinin de gerçekten tecelli etmesi çok zor görünüyor. O nedenle, o nedenle. Yani basının e, hiçbir şekilde gazetecilerin, basın mensuplarının, medya organlarının e, baskı altında olmaması lazım. Yayınlarını yapması lazım. Yani işte yasama yürütme yargı e, ve medya diyoruz ya. İşte bu medyanın yasama evet. yürütme yargı gibi e, özgür bir şekilde etkin olması lazım. Ama bugün maalesef yasama yürütme yargı... E,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 Belli bir takım koşullar öne sürülerek basın özgürlüğü sınırlanabilir mi? Bu durum süreli ya da süresiz olabilir mi? Bu tüm dünyada da tartışma konusudur. Aslında evet. sınırlanmaması gerekir. Ama işte bazı hallerde bu anayasada ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ee, işte e, evrensel e, insan hakları bildirgesinde e, e, yer, yer almaktadır. Mesela e, hani e, ülkenin güvenliği e, e, işte e, doğal afetler, felaketler zamanında belli tedbirler alınabilir. Ama e, bunların da gayet ölçülü ve amaca yönelik olması gerekir. E, ve amacını aşmaması gerekir. O, o e, sınırları ve süreleri çok iyi koymak gerekir e, ama e, maalesef e, bugün e, ülkemizde de dünyada da e, bu gerekçelerle e, basın özgürlüğü e, dolaylı olarak e, kısıtlanmaktadır ve kısıtlamalar amacını ve hedefini aşar bir şekilde yapılmaktadır.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 internet medyası ve dijital medya ciddi riskler barındırmaktadır. Evet. Başkanlığının yürüttüğünüz federasyonu sormak istiyorum size. Tüm İletişim ve Medya Federasyonu nedir? Ne gibi çalışmalar yapar başkanım? Tüm İletişim ve Medya Federasyonu 2012 yılında kuruldu. İşte aralarında Egem TV kuruldu sahibi ve yönetim kurulu başkanı e, Söner, e, Demiröz e, beyefendinin ve hanımefendilerin e, yer aldığı evet. e, onların başkanlığını yaptığı derneğin e, yer aldığı toplam e, 8 e, dernekle kuruldu yerel medya derneğiyle kuruldu bugün e, 25 e, yerel medya derneğini bünyesinde bulundurmaktadır ve e, yerel medyanın özellikle yerel e, de yayın yapan radyo ve televizyonların e, hak ve e, menfaatlerini e, gözeten, savunan çeşitli platformlarda e, onlar adına e, gö görev yapan bir e, sivil toplum kuruluştur, bir federasyondur. Evet. Aynı zamanda işte e, önceki yıl kurulan, 2021 yılının sonunda kurulan... Avrasya Medya Veleşim Konfederasyonu Avkon'a bağlı bir federasyon. Peki şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin her yerinde var mı bu federasyon? Hani hangi illerde mevcut derneklenmiş bir durumda? 25 ilinde var ama 25 ilinde dernek olarak temsil ediliyor. Evet. Türkiye'nin 81 ilinde de gazeteci meslektaşlarımızın temsilciliği var. Yani 81 ilde temsilcili olan bir federasyonu Öyle söyleyeyim. Peki şu sorunu istiyorum Evet. Peki, e, Türk istiyorum evet. Peki e, tüm İletişim ve Medya Federasyonu'nun vizyonu, misyonu nedir? Yani neyi hedefliyor? E, e, tüm İletişim ve Medya Federasyonu'nun vizyonu, misyonu, e, Türkiye'deki e, başta yerel medya ol, olmak üzere, tüm yerel medya STK'larının bir çatı altında toplanmasını sağlamak ya da bir işbirliği güç birliği yapmalarını sağlamak bir çatı evet. altında toplanmasalar bile ve medya meslek yasasının çıkarılmasını sağlamaktır. Yani bugün medyanın meslek yasası yoktur öğretmenlerin meslek yasası vardır avukatların meslek yasası vardır doktorların meslek yasası vardır ama medyanın meslek yasası yoktur. Dolayısıyla e, bizim hedefimiz medya meslek yasasını kurmak ve bağımsız özgür medyanın bu meslek yasası çerçevesinde e, yayıncılık yapmasını, görev yapmasını sağlamak. Peki gazetecilik meslek etiği nedir? Bunu sormak istiyorum. Çünkü eskiden hani geleneksel medya vardı. Şimdi e, dijitalleşen dünyada yeni medyaya bıraktığı yerine. Yani eskiden e, gazetecilik etiği neydi? Şimdi gazetecilik etiği ne? Arada fark var mı? Neler söylersiniz bu konuda? Şimdi tabii e, medya etiği ya da gazetecilik e, etiği e, evrenseldir. Bu hiçbir zaman... E, e, Gelişebilir, geliştirilebilir ama e, üzerinde konabilir değişmez. Yani e, insan hakları, demokrasi, e, hukukun üstünlüğü, e, işte e, ırk e, ayrımı, e, din dil mezhep ayrımı gözetmeme gibi evrensel kurallar her zaman geçerlidir. Ama evet. bu e, dijital medyanın çıkmasıyla beraber belki o, o mecralarda yayın yapan Hak ve ihlallerinin e, hak ve ihlallerin daha çok yapıldığı denetlemenin azaldığı bir noktada e, bu evrensel e, etiği e, o, o mecralarda da e, sağlamak e, için denetleme mekanizmalarının kurulması gerekir. Ama bu denetleme mekanizmalarını yine işte basın konseyi gibi gazeteciler cemiyetleri gibi işte e, iletişim ve medya federasyonları gibi bizim gibi medya STK'larının yani medya kuruluşlarının yapması gerekiyor. Yani Türkiye'de maalesef dediğim gibi son son 10 yılda 13 yılda bu etik değerlerden oldukça uzaklaşılmış medya ikiye bölünmüş evet. ve iktidar yanlısı medya, iktidar karşıtı medya maalesef çok bariz ve belirgin bir şekilde oluşmuştur İnşallah 14 Mayıs seçimleri ve sonrasında e, işte e, medyanın e, 20 yıl içinde göreceli olarak e, işte tarafsız olduğu gibi bir noktaya gelilir bunlar bunu söylerken şunu da hatırlatmam gerekir. 1982 yılından beri gazetecilik mesleğinin içerisindeyim. 28 Şubat süreçlerini, o postmodel darbeyi gördüm. O gazeteciler üzerinde uygulanan baskıları gördüm. Gazetecilerin üzerinde her dönem baskı oldu. O dönemde işte televizyon yayıncılığı yapmam yasaklandı. O günün şartlarında şartlarında Gerçekten o iktidarın medya üzerindeki baskıyı yaşadım, hissettim. Ama ben isterdim ve dilerdim ki baskı yaşatanlara alternatif olarak bugün iktidara gelenlerin e, bir e, ruvaysız duyguyla yanaşmamaları, o gün ve o gün yaşananlardan tecrübe çıkararak e, medyanın e, e, e, e, özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü. E, kısıtlamamaları e, gerekirdi diye düşünüyorum. Peki şunu sormak istiyorum e, Sayın Başkan. Şimdi e, biz kamu görevi yapıyoruz elbette. Kamu etkileyen haberleri te gerek televizyon yayıncılığı olsun gerek internet gazeteciliği olsun gerek de yazılı basın olsun. Kamuyu bilgilendiren haberlerle gündeme geliyoruz. Tam ben bu noktada şunu sormak istiyorum. Bir kamuoyu, bir izleyici ya da bir okuyucu tarafından tarafsız gazeteci ya da tarafsız yayıncı nasıl anlaşılır ya da nasıl davranır? Çünkü seçimler de yaklaştı. 14 Mayıs'ta bir seçime gideceğiz. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. ve hani Bu seçim zamanında tarafsız gazeteci nasıl davranmalı, nasıl haberler yapmalı, izleyici tarafsız olduğunu nasıl anlayabilir? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün öyle bir noktaya geldik ki mesela... Bir, yani medya medya okuryazarlığının medya okuryazarlığının hem kendi mesleğimizde meslektaşlar arasında hem de e, kamuoyunda e, izleyiciler dinleyiciler okuyucular e, işte internet e, e, takipçileri e, dijital medya takipçileri arasında e, e, iyice e, öğrenilmesi ve öğretilmesi gerekir ancak bu şekilde anlaşılır. Mesela bir örnek vereyim. Ee, bir haber okuyorsunuz. Haberin e, e, internette bir haber okuyorsunuz. Haberin evet. e, kayna, kaynağına baktığınızda o haberin e, e, okuyucu ne mesaj vermek istediğini e, çok rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Yani örnek söyleyeyim. E, Yeni Akit gazetesinden bir haber okuyorsanız, e, A Haber'den bir haber izliyorsanız dinliyorsanız e, orada burada, e, iktidarın e, bugün e, verdiği mesajları e, çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. E, Tele1'den, Karete'den, Halk TV'den bir haberi e, izliyorsanız, e, görüyorsanız orada da iktidar karşıtı e, ya da işte e, e, muhalif muhalif e, yandaşı haberlerin e, şey yaptığını yayınlandığını görüyorsunuz. Yani burada dediğim gibi medya ikiye bölünmüş durumda. E, haberi yapana göre e, e, haberin e, değişmemesi gerekir. E, yani a, haberin yorum katılmadan yapılması gerekir. Objektif olunması gerekir. E, yani haberde işte 5N, bir n 1 kuralı, 5N, e, 1K, 1K evet. kuralı 1K kuralı varsa e, işte o içeriyorsa ona göre e, haberin okunması ve algılanması gerekir. Peki son bir sorum daha var başka, e, Sayın Başkan. Başka, Şimdi televizyon baş... yayıncılığıyla alakalı bir... Evet. Yayıncılıkla alakalı bir soru sormak istiyorum. Radyo Televizyon Üst Kurulu, Rütük. Sizce çok fazla katı kuralları olan bir kurum mu? Ya da e, katı kuralları, kuralları olması gereken bir kurum mu? Nasıl değerlendirirsiniz neler söylersiniz? Eee... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulduğu günden bu yana yani 1994 yılında kuruldu. O günden bu yana benim işte e, yayın yaptığım e, radio, televizyon e, üzerinden son dönemde internet e, radyoculuğu, televizyonculuğu üzerinden e, e, bağlı olduğum beni denetleyen bir kurul. Evet. 2012 yılından bu yana da bir e, radyo-televizyon e, yayıncılarına hitap eden, onların kurduğu derinliklerin üyesi olduğu bir sivil toplum kuruluşunun başında birisi olarak benim yakından takip ettiğim ve çalışmalarını izlediğim bir kurum. Radyo-televizyon üst kurulu e, kuruluş amacı e, düzenlemedir, denetlemedir. ...düzenleyici ve denetleyici bir kuruldu. Ama... E, ...bugün radyo-televizyon üst kurulu... ...düzenleme ve denetleyicinin... ...ötesinde... ...cezalandırıcı bir kurul. Ve cezaların... ...cezalarının... ...caydırıcılığının ötesinde... ...gerçekten... Evet. E, ...medya ve ifade... ...basın ve ifade özgürlüğünü... E, ...yok etmeye yönelik çalışmalar... ...yani amacını aşan büyüklükte... Cezalar veren bir kurum haline gelmişti. Maalesef üzgünüz. Yani az önce söyledim, e, yani bir bir televizyon e, kuruluşuna, yani e, iktidar yanlısı bir televizyon kuruluşuna, radyo televizyon üst kurulu neredeyse hiç ceza vermezken, yani evet. kuruluşuna değil kuruluşlara ya da e, işte radyolar hiç ceza vermesken, e, muhalifi ya da muhalifet yangısı olarak görülen radyo ve televizyonlara e, astronomik cezalar vermektedir. Milyonlarca e, liralık cezalar vermektedir ve bu caydırıcılığın ötesinde e, cezalandırıcı aynı zamanda e, yani o kurumu yok edici e, cezalar vermektedir. Şimdi gelelim işin yerel televizyon boyutuna. Yani yerel televizyonlar e, radyo televizyon üst kurulu kurulduğu günden bu yana radyo-televizyonist kurulundan yararlanabilen, imkanlarından yararlanabilen bir kuruluş olmanın ötesinde hep e, e, ceza, onların ceza gördükleri e, işte ve bugün geldiğimiz noktada da genel televizyonculuğun yok edildiği bir, e, yok ettiği bir rütükle karşı karşıyayız. Bakın, Uşak'ta bizde işte, yani böyle nasıl sayayım orduda evet yeninin 81 81'inin 8'inde onun da artık e, yerel televizyon yayıncılığı yap yapılabilmektedir. Evet. Şimdi e, yerel televizyonlar yok yok olmuştur. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmayı bırakın. Yok olmuş. Az sayıda yayın yapan işte sizin Uşak Egem TV gibi sizler gibi az sayıda de yayın yapabilen televizyonlar e, ayakta kalmayı başarabilmiştir. Onlar da can çekişmektedir. E, i̇şte evet. e, Anadolu yayın platformu üzerinden yayınlarını e, uyduya e, taşımaktadır. Dolayısıyla e, e, yerel yer, rütük maalesef e, yerel televizyonların canına okudu. Öyle söyleyeyim. Peki. E, o, şeyine, köküne Kibris suyu ekti. Evet. E, e, e, e, e, e, e. Bakın e, sadece, sadece yerel medeye, yerel televizyonlara rütük üzerinden değil, e, e, devlet de yerel televizyonlara sahip çıkmıyor, devlet de yerel televizyonları yok sayıyor. Bakın çeşitli zamanlarda ülkede işte vergi SGK yapılandırmaları çıkıyor işte zaman zaman e, bunlar çeşitli cezalar affediliyor. Şu ana kadar 20 yıllık e, AK Parti iktidarı döneminde ya da Cumhur İttifakı döneminde genel televizyonların radyo ve televizyon üst kuruluna cezaları hiç affedilmedi. Yapılandırılmadı. E, sadece radyo televizyon üst kuruluna değil SGK'ya iki dairesinde olan cezalar da yapılandırılmadı. Yani her evet. türlü ceza yapılandırılıyor, affedilebiliyor ama yerel televizyonlar Bundan mahrum bırakılıyor. Peki başkanım. Teşvikler veriliyor. Evet. Çeşitli Peki. teşvikler veriliyor. Yerel televizyonlar bu teşviklerden de mahrum bıra bırakılıyor. Maalesef işler çok teşekkür ederiz. Son bir soru daha var başkanım. Iş, tabii buyurun. Şimdi siz Rütük'ten söz ederken, televizyon yayıncılığından söz ederken aklıma geldi. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya yasası, yasası dezenformasyon ismiyle bir yasa çıktı. E, Tabi televizyon yayıncılığının e, Rütük var. Rütük e, radyo, televizyon ve üst kurulu denetliyor. Şimdi artık internet gazeteciliği yapanları veya sosyal medyada gazetecilik yapanları internet yasası yani dezenformasyon yasasıyla denetleniliyor artık. Bu dezenformasyon yasası hakkında neler söylersiniz? Kısaca yorumlarınızı alacağım son sorum bu da. Şimdi dezenformasyon yasasının çıkması gerçekten e, önemliydi. Yani biz o zaman da bu yasa çıkarken e, de söyledik. Yani e, internet alanında e, dijital mecralar alanında e, evet. e, hiç hiçbir yasanın olmamasından bir yasanın olması iyidir. Bir defa bu yasanın çıkmasına biz e, destek verdik, taraf olduk. Ama dedik ki bu yasa böyle çıkmasın. Bu şekilde çıkması yani medyanın özgürlüklerini kısıtlıyor bir şekilde çıkması doğru değil dedi. Buna, buna muhalefet ettik. Fakat dinlemediler. Nasıl şey yapıldıysa, nasıl planlandıysa, taslak oluşturulduysa, medya STK'larının biz bizim de içinde bulunduğumuz medya sistemlerinin en dikkate almadan yasa evet. çıktı. Şimdi, şimdi geldiğimiz noktada, şimdi geldiğimiz evet. noktada, o zaman disinformasyon yasası başladı ama e, basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması ile ilgili kanun olarak kanunlaştı. Yani bu adla kanunlaştı. Şimdi bugün e, internet medyası bu yasa çıkarken biz dedik ki bak internet medyası alanında yayın yapan işte internet Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığı 2010 yılları o 2010 yılından itibaren işte internet yayıncılığı yapan yerel ve yaygın internet kuruluşlarını göz önünde bulundurarak onları dikkate alarak bir yasa yapılsın dedik ama evet. öyle yapılmadı mevcut mevcut gazetelere yani resmi ilan alma hakkında bulunan vasıflı gazetelere yeni bir ilan, e, yeniden e, internet e, siteleri üzerinden e, ilan e, tanımı yapıldı. Yani bir yerel gazete 10 lira alırken bir ayda resmi ilandan devletten, basın ilan kurumundan internet sitesi kurarak 10 lira daha e, alma imkanı elde etti. E, ama e, 20 yıldır internet gazeteciliği yapanlar hiçbir hak kazanamadılar. Sıfırdan internet sitesi kurmuş kabul edildiler. Yerel radyo ve televizyonların internet haber siteleri sıfırdan kurulmuş kabul edildiler. Ve basın ilan kurumunun gelirlerinden herhangi bir gelir onlara verilmedi. Maalesef burada da yerel medya mağdur edildi. Başkanım çok teşekkür ediyoruz ee, bizlere yayınımıza katıldığınız için. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son kısa mesajınızı rica edeceğim. Daha sonra çıkış vereceğim, kapatacağım. Ben, ben, e, beni e, sivil toplum programına konuk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Uşak ediniz. Egem TV'ye e, bu yayını e, Anadolu yayın platformu üzerinden e, bütün Türkiye dünyaya ulaştıran BRTV ailesine ve tüm izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutluyorum. Evet. Daha daha özgür bir basının 14 Mayıs seçimlerinden itibaren oluşmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Bizler de çok teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için. Evet efendim, TÜM İletişim ve Medya Federasyonu Başkanı Şakir Gürel, Sivil Toplum Programı'nın konu oldu. Çak Seramik sivil toplum programını sundu.